Sevgili arkadaşlar, bugün de Art Artı Arapik kanalının korona rahatsızlığı hastalığı nedeniyle e, ilettiği başlıkları sizlere okuyup Türkçeleştirmeye çalışıyoruz. Birinci haber başlığımız Filistin'den. As-sulatu'l-Filistiniyye an korona. Filistinli otorite, Filistinli yetkili korona ile ilgili bir demeç vermiş. Elbette durum khatirin cidden. Durum gerçekten tehlikeli. Hazret vezaretü's sıhha tum Filistin Sağlık Bakanlığı uyardı. Min khaturetil vaz'i durumun tehlikesinden, durumun vahameti ile ilgili uyardı hangi vada alba bail filistin topraklarındaki e, bulaşıcı hastalığın e, bulaşıcı hastalığın durumunun tehlikesinden ne yaptı filistin sağlık bakanlığı uyardı muakkidetun tekit ederek pekiştirerek üzerine basa basa belirtiyor enne firosa corona virüsü el müstecidde Yeni tip olan yetefeşe yayılıyor hali, hali hazırda şu anda bi vete ir hayı gayri mesbubukain daha önce görülmemiş bir hızla mesbubukain geçilmiş gayri mesbubukain geçirmemiş yani rekor bir hızla il ne yapıyor yayılıyor diyor yetefeşe Neye rağmen? Mea iktizazil müsteşveyati bil kemin. Tüm hastanelerin, bil tüm el hastanelerin iktizaz yoğunluğuna rağmen, sıkışıklığına rağmen, yani diyor ki bu yeni tip korona son derece hızlı bir şekilde yayılıyor. Filistin topraklarında buna karşılık da tüm hastanelerimiz ağzına kadar dolu. İkinci haber başlığımız limaze yenbeği niçin gereklidir? Limaze niçin yenbeği gereklidir? Adem ihmal, ihmal etmeme durumu niçin gereklidir? Yani niçin ihmal etmemeliyiz? El mutahharat el Şu anda e, antiseptikleri yani temizleyicileri, mikrop arındırıcıları niçin ihmal etmemeliyiz? Bir doktor e, ilk, keşefe doktor Boris e, Boris isimli doktor ortaya koymuş ennehum hiç şüphe yok ki minel muhimmi önemlidir, önemli olan şeylerdendir bil vaktil hadir içinde bulunduğumuz zaman el istimrar devam etme e, bir istihdam kullanmaya devam etmemiz lazım diyor muakkamet muakkam arındırıcı yani hijyen ürünleri, mikroptan uzak tutucu, işte nedir, antiseptikler vesaire. Eldeyin elleri mikroptan arındırma ürünlerini kullanmamız, kullanmaya devam etmemiz lazım diyor. Ve, ve ev daha ve açıkladı, izah getirdi. Ale ay afan, yejbu ihtiyarha. Ve hangi durum, şartlarda nasıl kullanmamız, nasıl tercih etmemiz gerektiğini de açıkladı diyor. Bir sonraki haber başlığımız El-Ürdün, Ürdün'den, El-Ürdün'ü Ürdün'den bir haber. Orada da tehlikeli durumlar devam ediyor arkadaşlar. وَفِيَّتُوا جَرَاءِ اِنْقِطَاءِ oksijen, Oksijen kesintisinin yüzünden vefatlar olmuş e, dahile müsteşfe hastanenin içinde oksijen kesintisi sebebiyle ölümler olmuş -salat müsteşfe salatil hükumi e, devlet salat hastanesinde e, devlet salat hastanesi içinde oksijen kesintisi yüzünden vefatlar oldu efadet vesailül orduniyetun ee, ürdün haberleşme ve basın medya unsurları ifade ettiği açıkladı. Bir vefatin ade, adedi minel eşkası. Ee, yani burada zaten sayı vermiş. Adet sayılar minel eşkası kişilerden vefat ettiğini bildiriyor. Nerede? Dekile müsteşfek e, devlet hükumi. E, devlet mah hastanesinde yani hastane adı Es Salat olan El Cedid. Ee, yeni e, Devlet Salat Hastanesi'nde yani Mar Yeni Maraş Hastanesi gibi bir şey bu. Cera inkıta oksijen Oksijen kesintisi e, yüzünden an marda hastalardan yani herhalde teknik bir arıza sebebiyle veya oksijensizlik nedeniyle oksijen verilememiş hastalara hangi hastalara marda virüs korona korona hastalarına oksijen kesintisi nedeniyle kesintisi sebebiyle bime işaret مصادر طبيه bazı sağlık kaynakları tıbbi kaynakların ifade ettiğine göre gayri resmiye gayri resmi resmi olmayan tıbbi kaynaklar sağlık kaynakları ile tescil 6 vefayat 6 ölüm kaydedildi diyor. Tabi bu rakam e, gayri resmi sağlık çalışanlarına edinilen kaynaklardır. El-isabatü'l-yevmiyetü bi-korona fi-Rusya El günlük vakalar bi-korona, korona, günlük vakaları fi-Rusya. Rusya'da e, tülemithu e, aşirete alef on bine yaklaştı diyor. On bine dokundu. لامسوا لامسوا dokunmak yaklaşmak sürtünmek la tazalu hasilatu al-isabat bi virus korona fi rusya tahta atabati 10000 lil-yawm al-khamis 'ala al-tawali yurki haftanin al-5inji 10000 eşiğini altında rusyada korona Virüs, korona, yeni virüs korona vakaları devam ediyor. Günlük, günlük 10 bin eşiğinde tespit edilen vakalar nerede? Rusya'dan. Evet. Bir diğer haber başlığımız arkadaşlar Mısır'dan Mısır tüseccülü sütüme ve tis'ü ve selâsine ithabetin. Mısır 639 vaka ve 45 ve'arbağına vefâtin cedîdetin bir virus korona. 45 vefat, 639 vaka, yeni vaka tabi bir vaka. Korona virüsü nedeniyle Mısır ne yaptı? Kaydetti, tescil etti, belirledi. Eğlenet ve zeyletü sıhhatil Mısriyyetil cum'ati Sa Mısır Sağlık Bakanlığı cuma günü ilan etti, duyurdu. Tescil kaydedildiğini 639 isabetin cedidetin yeni vaka bir virüs korona, korona Virüsü ile İgriyan'ın 639 vaka ve 5 ve vefatin ve 45 vefat e, duyurdu. Ve zelike mukabil e, 6 9, 9, ve 41 ve Perşembe günü ise 639 vaka 41 vefat mukabil Cuma günü ölüm sayısı 4 artmış. Arkadaşlar. Bir diğer haber başlığımız Brezilya'dan Brezilya Tüseccülü eksele min elfi vefâtin Brezilya bin, kişi, bin vefattan fazla kayıt ettiğini açıklıyor. Bir korona, korona ile ilgili. Üçüncü gün, haftanın üçüncü gününde e, ne yapıyor? Binden fazla vefat Ağlanet وزارة البرازيلية تو عن تسجيلها، البرازيل يصادق بقنا ضيوردو إعلانه خمسة وثمانين ألف وستمائة وثلاثة وستين إصابة جديدة في فيروس كورونا، ثمانية وخمسون ألف وستمائة وستة وستون إصابة جديدة ve son gün itibariyle, yani herhalde cuma günü itibariyle 2216 vefat, 85663 vaka. Ciddi bir rakam. Birleşik Amerika'dan bir haber. Tat'imu ekfer min 100 e, mi e, milyon şahsın dıdda korona. Tat'im, aşılama ekfer ri, min 100 mi milyon yüz milyondan fazla şahsın diyor korona e, aşısı olduğunu aşılandığını duyuruyor. E'lenetil merak edil amerikiyyetu limükafahatil emrâdü vel duyurdu. Amerika e, hastalık ve ondan korunma ile mücadele merkezleri duyurdu. Ne duyurdu? E, ennehu temme tamamlandığını vicuraeten doz e, ulev yani birinci doz hani birinci doz, ikinci doz, üçüncü doz oluyor ya. ev isneteyni veya ikinci doz e, ikinci aşı tat'im ekser min mi'e ve 1 milyon şahsın ضد kufit aşağı fil bilen. Ülkede 101 milyondan fazla şahsın birinci ve ya ikinci aşıyı aşılandığını ne yaptı? Duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri. Mısır vefatu sahafi Abbasittarab i Trabili müteasser bu mudaafat korona. Ee, Mısır'da e, gazeteci Abbas At Trabili Abbas At Trabili müteasseren etlendi. Yani onun vefat sebeplerinden bir tanesi de müdaafat korona, koronanın artmasıyla, koronanın şiddetlenmesiyle eee Mustafa uh, Abbas At-Tarabili uh, gazeteci vefat etti. Uh, Tufiye Mısır'da Tufiye vefat etti. Yawmul Cuma'ati Cuma günü. El Katibu Sahafi gazeteci yazar Mısırlı Mısriyu, Mısırlı gazeteci yazar Cuma günü vefat etti. Abbas At-Tarabili ifre ithabatihi uh, bifirus koronan misajid. Yani vir, uh, koronavirüsü yakalanmasıyla vefatını duyurdu. Yani Cuma günü vefat etti diyor. An umri nahiz tam sefete amin Onun diyor yaşı işte 85'in üzerinde idi. Evet. Bir başka haberimiz yine vefatul İlamiyet'ün gazetecinin vefatı, bayan gazeteci. El Mısriyat, Mısırlı bayan gazeteci'nin ölümü Melek İsmail Melek İsmail, Mısırlı bayan gazeteci Melek İsmail'in ölümü nasıl? Müteessir hayatın bir korona. Korona nedeniyle koronadan etkilenerek koronanın sebebiyle vefat eden Mısırlı gazeteci Melek İsmail yine de tufiyet vefat etti bu hanfendi, Mesail cum'ati tufiyet vefat etti. Mesail cum'ati cuma akşamı min Mısır yetü e, elke birre Melek İsmail e, Demek ki büyük Mısırlı gazeteci büyükliği tabi Şan ve Şöhretinden kaynaklanıyor e, yoksa cüstesinde ya şey, şey Melek İsmail müte esirtten bitiyet isabet bir Corona Corona virüsü etkilenerek büyük ünlü Mısırlı hanım gazeteci, bayan gazeteci Melek İsmail Cuma akşamı ne yaptı? Vefat etti. Türkiye'den bir haberle bitiriyoruz bugünkü yayınımızı arkadaşlar. Türkiye Türkiye Tüseccilü kaydetti. Eğle ziyade en fazla artışı, Yevmiyet'in günlük en fazla artışı fi isabeti korona e, korona vakalarında lihazel am bu yıl için, yani Ocak, Şubat, Mart dönemi için en yüksek artışı ne yaptı? E, tespit etti, diyor. Bakalım e, seccelet Türkiye, Türkiye kaydetti. 14.000 elfin ve 941 mi'e ve vahidu bir virus korona. Filale sa'atil arba'a Son 24 saat içinde diyor, e, korona virüsü ile ilgili 14.941 vaka tespit ettiğini duyurdu Türkiye Cumhuriyeti. Deşirinan madiyeti geçen son 24 saat. Fi e'le hasiletin yevmiyetin münzü matla'il am fi e'le hasiletin en yüksek hasılat bu. Yani rekor rakam. Yevmiyetin günlük en yüksek rakam. En yüksek rakam. Münzü demberi matla yılın başlangıcından beri, bu yılın başlangıcından beri en yüksek elde edilen rakam. 14.941 Evet. Sevgili takipçilerimiz size ara ara e, değişik Arapça yayın yapan kanalların haber başlıklarını Arapçamızı geliştirmek ve güncel olaylardan haberler etmek maksadıyla sizlere sunacağız. Sizlerden ricamız bu kanalımıza abone butonuna tıklama yap, abone olmanız ve sevdiklerinize, bildiklerinize, arkadaşlarınıza duyurmanızdır. Eğer sürçmeli sayatiysek affola, eleştiri ve beğenilerinizi beklediğimizi de özellikle belirtiyoruz. İyi günler diliyorum hepinize efendim.